Zavallı. İşte ben buyum bir zavallı. Zayıf, güçsüz, değersiz. Biraz şey ister misin güçsüz Şirin? Teşekkür ederim Şirin'e. Beceriksiz, önemsiz, hiç kimsenin işine yağmıyor. <gülüyor>